<gülüyor> 13 la haçta <gülüyor> hangi ne Ne ile? niçin ne olmuş <gülüyor> geldi geldi geldi geldi Durun durun durun durum durum eğer evet. köfeleri duymaslar mısınız demeyin <gülüyor> ben be isterim ne evet, al bak ya duymak. Senin oran uğradın s**im, oroskunun evladı. Senin anını uçurarak s**im, oroskunun fırlattın seni. Konuş lan, konuş hadi, konuş hadi. Annenin <gülüyor> namına... <gülüyor> <gülüyor> Annenin namına uyku atarım, oroskunun evladı. <gülüyor> konuşma, konuşma s***** <gülüyor> Boş aldın lan. <gülüyor> Ha, ha, ha, ha, ha!